Bilindik ilk şifre bir yer değiştirme şifresiydi ve Sezar tarafından M.Ö. 58 civarında kullanılmıştı. Adını da zaten buradan alıyor, Sezar şifresi. Sezar askeri mesajlarını her harfin yerini değiştirerek yolladı. Böylelikle düşman bu mesajlara ulaşsa bile mesaj onlara anlamsız gelecekti. Diyelim ki Ayşe ve Ahmet, Sezar şifresi kullanarak, iletişim kurmaya karar verdiler. İlk olarak, kullanacakları kaydırma birimi üzerinde, daha önceden anlaşmaları gerekiyor. Diyelim ki, 3 diye anlaşmışlar. Ayşe, mesajını şifrelemek için, orijinal mesajdaki her harfi, 3 birim kaydırmalıdır. Böylece, A, D olur, B, E olur, C, F olur ve bu böyle gider. Bu okunamaz haldeki şifreli mesaj Ahmet'e saklanmadan yollanır. Sonra Ahmet her bir harfteki 3 birimlik kaymayı gerçek mesajı okumak için geri düzeltir. Şaşırtıcı ama bu basit şifre askeri liderler tarafından Sezar'dan sonra yüzyıllar boyunca kullanıldı. Fakat bir kilit en güçsüz noktası kadar güçlü olabilir. Şifre kırıcı mekanik kusurları arar ya da bilgileri parça parça bularak kombinasyonların olasılıklarını daraltmaya çalışır. Kilit kırma ve şifre kırma süreçleri çok benzer. Sezar şifresinin güçsüz tarafları 800yıl sonra bir Arap matematikçi elkindi tarafından yayınlandı. Mesajın yazıldığı dilin özelliğini kullanarak sezar şifresini kırmayı buldu eğer bir kitaptaki metni tararsanız, her harfin belirli bir sıklıkta kullanıldığını göreceksiniz. Örneğin bunlar İngilizce'deki harf sıklıkları. Bunu İngilizce'nin parmak izi gibi düşünebilirsiniz. İletişime geçtiğinizde fark etmeden bu parmak izini bırakırsınız. Bu ipucu bir şifre kırıcı için en değerli araçlardan biridir. Bu şifreyi kırmak için, şifrelenmiş mesajdaki her bir harfin kullanılma sıklığını yani frekansını sayıp parmak izinin ne kadar kaydığını kontrol ediyorlar. Örneğin, şifrelenmiş mesajda h, e yerine en sık kullanılan harf ise kaydırma 3'tür. Böylece gerçek mesajı açığa çıkarmak için kaydırmayı ters yöne çeviriyorlar. Buna frekans analizi deniyor ve bu Sezar şifresine büyük bir darbe olmuştu.